kullanarım yemin ediyorum hiç akılamazsın adamımı al demeye geldim almaya geldim ne harçliyim lan bu ağzınızı yüzünüzü kırarım lan ağırlarım lan adamınızı al demeye gülüm lan bak bak bak bak beni deli etmeyin oğlum bak beni deli etmeyin gülüm neyse gülüm gülüm lan bu ben hızı benden bulmayın hayalet Karışmayın. Hakkala karışmayın. Sadar abi. Lan ben senin için gittiğim üzülür sattım. Bunu bana söyledin ya. İşte ben sana bu yüzden uğruyorum lan. Ben sana bu yüzden uğruyorum. Lan hiç mi Karışmayın lan. Karışmayın. Lan hiç mi akıllamayacaksın? Harusun. Hiç mi He? Hiç mi akıllamayacaksın? He? Akıllamayacağım lan. Abi. Affet affet nereye kadar lan Affet affet nereye kadar Ben senin için gittim yüzüğümü sattım lan Evlenecektim belki oğlum Evlenecektim belki Evlenecektim. Ama senin yüzünden Senin yüzünden Müziği sattım oğlum Bana bunu söylettin Müziği gelin s**kinde diyor lan s**kinde diyor tamam Bana bunu söylettin ya Ben sana bu yüzden vurdum Karışmayın lan Abone karışmayın lan Niye yapbilmem bir şey? Abi sevdiğine inandım kızım. Yıkılmış derisi gibiydi. Sen sana diyecek başka bir şey falan. Ben biliyordum abi zaten böyle yapacağını. Ben biliyordum. Madem biliyordun niye böyle yaptılar ne zaman? Niye böyle yaptın lan Salak mısın onun sen? He? Salak mısın sen? salak mısın oğlum he salak mısın oğlum sen salak mısın sen salak salak salak mısın sen hayatımda bir kere bile olsa biri seni seviyorum desin istedim bir kere bile olsun seni şakallanmayacağım yemin ediyorum hep aynı hikayeyi öldürürsen lan bir daha pavyona geldiğini görürsen seni namına koyarım yolun uygun lan beni sizin alnınıza koyalım Duydunuz mu oğlum? Ha? Duydun mu? Duyuyor musun beni? Bir daha benden habersiz bir şey çevirmeyin Hepinizi yatırın Tah tah tah Tamam mı? Adamı hızlı olan Siktirik gözümün önünden Siktirik gözümün önünden Ağzını burnunu kıracağım bak şimdi daha Yemin bir tane alıyorum Koyasım geliyor Al bir tane yapışı al al bir tane Hayaletin yanına gidelim ben bekle. Hayalete bir şey diyeceğim. <Gülüyor> Akıllan. Akıllanmazsan senin amına koyarım. Tamam mı?